Merhaba gençler korkanız atset trap. Oh god video yapıyoruz. Evet, ne, <gülüyor> ne yapacaksınız? Ne <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksınız? Picquin Merve, be, bela şarkı yapıyor. Meve sanki bela, bela, be. be be, be, be, bela, bela. Yalçın. Tamam. bizim gibi bizim kader seven din da. Sa abure all video'yu paylaşmışsın. Tak tak tak tak tak. video'yu paylaş. güzel yorumlar yaz. Güzel olsun lütfen. Ve videoya geçelim. Amin. Minik Show. Minik Show Bunları göldüğün oynasın kumlara, günden güne kumlara. Ya bunları söyleyin onlara. Telefonlara hiç gerek yok saatle çünkü alışkın sahne toplara şimdi selamlar dostlara selamlar lazım kriçele ama vallahi ritmi iyi beğeneceksin yemin ediyorum gerçekten beğeneceksin yani. Poster mi? I think it's where I Remix mi? Remix mi bu? Postar. Bu Bella, Bella, no, Ah olmadı. Tamam, başka zaman yapacağım Bazı fotoğraflar herkese bu yakalı Bella Bella, Bella Bella, Bella la Bella. Bella Bella biliyor musun ne var bir dakika için bir dakika boyunca şey açık değildi mikrofon değil ya, kapandı ya. Ben şimdi kırpmak hazırım. Çok ekol, ekol gibi. Ekol yapıyor. demek. Ekol yapıyor tamam. Ben hip hip yürüyorum öyle böyle Sıcak sıcak patates. mixing oyun stylesnh siendo mertenin hoşçakalın excessиейow.. bella, Women! assumptions Uhm!chnemervasyu! Supreme Ch Bella bella. freelancer bella Expert Bella bella. Bella bella. So kutsal dese. bunu yapmadı ama. Allah. Bak, hoş karın <gülüyor> <Asi. gülüyor> Çok, <söyledim>. Çok <gülüyorenergetic> <söyledim. gülüyor> kalkacak birazdan. Az sonra bütün mahalle havada yani. Vallahi onun gülüşü şakadan daha komik bir şey dedi. çok güzel oldu. Bir daha olmasın. Kula kula mı nerede? Ne kula, evet, internet, <Gülüyor> i̇nternet bile gitti, yok kadar iyi değil. ben artık ne diyeceğim, neyi söylerim? bugün ne gelir? Hangi şarkıyla birinci olurum? Bilemem. Ama birincinin kim olacağı bence şimdiden çok çok açık. Diğerleri, diğerleri çık, kemirsin, tamam mı? Ya, tamam mı? Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Tamam mı? Kemirsin, tamam mı? Ya, tamam mı? Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Başı değil ama birinci belli yani. Tamam. söyleyeyim. bakam. Drop gitmedim <gülüyor> ya. Drop gitmedi yabani fuck aslında bu şarkı bu şarkıyı çok beğeniyorum o yüzden beğendim and considered karaoke yaptı yani az o the ben de bilmiyorum ama çok komik. Çünkü Paycoin Queen P Queen söyledi gitti. P söyledi. Söyledi. Aa neyse arkadaşlar lütfen abone ol, beğeni, paylaşmışsan yorum atarak yine bilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz bizi affet affets lütfen. Bir dahaki sefere görüşene kadar. Bay